İsme bak. Fatih Portakal gibi çıldıracaklar <gülüyor> deneyeceğim. Herbiyetsiz. <gülüyor> <gülüyor> Kanal bizim değil, biz elemanız burada. Ee, ameliyiz. <gülüyor> ameliyiz. Kapataş <gülüyor> <Elemanlarından> gideliyoruz. <gülüyor> yani evet. Özgür Çetin'e hangisini alayım dersen Zoya alır. der. Üzerine 100 <gülüyor> bin <yüzbin> daha koy. <gülüyor> Geldik programın en cil cili tarafına. Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizden gelenlerin ikinci bölümüyle karşınızdayız. geçtiğimiz hafta Özgür Çetinle birlikte sizden gelen soruları yanıtlamıştır. Bu hafta da yine sorularınızı yanıtlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım ne gibi sorular gelmiş? İlk soruyu sen oku istersen abi. Vallahi güzel sorular geldi. Şimdi Twitter'dan gelen bir sorumuz var. Hafız Hafızı kütup e, kullanıcı adı Hafızı Kütüp olmuş bir arkadaşımız. Merhaba videolarınızı keyifle izliyorum demiş. Ankara'dan Sercan ben. Sercanmış adı da. Sorum şu Türkiye'de alınabilecek en mantıklı akıllı saat olarak ne önerirsiniz bütçe bin TL'yi aşmasın. Hmm. Yalnız Türkçe Türkçe çevir gibi oldun abi. Evet biraz Ankara'dan öyle adı sordum. Şata da Evet biraz öyle oldu. Valla şimdi bin TL'yi aşmasın. Huawei'nin modelleri Huawei var onlarınki güzel bu watch. GT GT2 2. E var, e e yakın güzeldi. ona. Fiyata düştü de efi. Yani, tipi bir de böyle mesela yuvarlak. Şöyle yuvarlak bir saat var arkadaşlar. 900 kisürlü liralaraydı. En son öyleydi. Gideceğim. Ama bu şey yok arkadaşlar bunlarda. Uygulama yükleme vesaire yok. Eğer ben uygulama yükleyeceğim, akıllı saatte falan diyorsanız o zaman bin liralara falan bayağı bir başmanız gerekiyor. Yani o bir de şeyin saatleri falan var. Bu Haylou falan var. Biz çok kullanmadık, test etmedik ama. Haylou'un var. Biraz onları şeylerde bakmıştım hani arayüzüne falan, ee, medya marka falan gidiyoruz ya. Orada bakmıştım. Çok hoşuma gitmedi açıkçası ya. Yani Realme ile aynı işte Realme Watch ile. Anladım. Hani onu alacağına git 350 liraya Realme Watch al eğer öyle bir şey seni tatmin ediyorsa. Ama dediğim gibi Huawei'nin saatleri güzel. Zaten şu da var arkadaşlar bakın samimi söylüyorum ben o Watch kullanıyorum bu akıllı saat uygulama falan yükleniyor. Kaç tane uygulama yükledin diye sorun bana hiç yüklemedim sadece test yaparken bir tane oyun yüklemiştik. O yani onlar içinde hiç uygulama yüklemedim yani akıllı saatin fonksiyonu aramalara cevap ne ver. Hocam? İşte aramaları gör, bildirim gelince onu gör. Bu yani bir de kalp atışını falan ölçüyor. Zaten onlar hepsinde var artık. O yüzden şu saat hani uygulama yüklensin evet. yüklenmesin bu çok da bence sorun değil. Yani işinizi görür. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. E, uygulama yüklendiği zaman pil ömrü çok azalıyor. İki gün, üç gün. Hani maksimum dört gün oluyor. Aynen. Yani o çok mesela diyor. arada bayağı makas açıyor. Evet. Uygulama yükleniyor. Mesela bu saatin pili 2 gün gidiyor en fazla. Bu 20 saat. 20 gün gidiyor bu. 20 gün gidiyor evet. yani. Hover'ler 14 gün, 15 gün. Bu Honor saat bu arada. Ve bu şeyde rahatsız ediyor sen, 2 günde bir şarj etmek. Evet. İyi ki hele bende Watch vardı arkadaşlar bundan önce. Her, her gün, gün takıyorum. Gün her gün Her gün. şarj edersin. Bir de hızlı şarj olan da yoktu onda. Bir de Oo. takıyorsun unutuyorsun. 2 gün takmadım olaydı. <gülüyor> evet. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Dijital Hayat Kullanıcısı bize bir soru göndermiş yine Twitter'dan. Huawei Matebook 14'ü incelemiştiniz. Evet yakın zamanda inceledik hatta yukarıdan şimdi linkini de koyarız size. Satın almak için en önemli hangi üç özelliğini ön plana çıkarırsınız sana Ben incelemiştim onu. Bir kere tasarımı çok hoşuma gitmişti benim. Yani o ince çerçeveler falan gerçekten çok hoştu arkadaşlar biliyorsunuz. Günümüzde artık ince çerçeveli bilgisayarlar moda olmaya başladı ve önümüzdeki dönemde muhtemelen bu sayı daha da artacak. Ee, kamera olayını bence yukarı değil de aşağı tuşa koymaları hoş olmuştu. Fakat bu herkesin hoşuna gitmeyebilir. Çünkü açıyı ayarlama vesaire sorun oluyor. Şu yüzden hoşuma gitti benim. Mesela kamerası yukarıda olanlarda bant yapıştırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çok hoş durmuyor. Ama adam tuşun içine gömmüş mesela. Şöyle basıyorsun. İçeride basıyorsun, çıkıyor mesela ve hani içerideyken hiçbir uygulama kameraya erişemiyor arkadaşlar. Bu da önemli. Ee, ben o da hoşuma gitmişti. 3. olaraksa hem İş laptopu olarak kullanabiliyorsunuz. İnce böyle tasarım hatları hoş. Hem de oyun oynayabiliyorsunuz. Yani fiyat baktığın zaman 7000 lira. Ve senin hem oyun derken tabi böyle triple A tarzı oyunlar değil. İşte Counter'dır, Valor Hunter'dır. Doom böyle ve, o Doom ve falan ne beklemeyin yani. Yani çıtırlık oyunları gayet rahat bir şekilde kaldırıyordu. Canınız sıkıldığınızda oynatıyordu. Ve pil ömrü de gerçekten uzundu. Ben bu tarz özelliklerini sevmiştim. Tekrardan belirtiyorum. Fiyatıyla orantıladığımda bence... Hani iş için alınabilecek en iyi laptoplardan biri yani. Şimdi Ajans Medya diye bir hesaptan gelmiş. Twitter'da iyiye devam ediyoruz. Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'a Türkiye'de temsilci bulundurma şartını yerine getirmediği için ikinci yaptırım olarak 30'ar milyon TL ceza verilmişti. Sizce bu paraları sosyal medya devleri öder mi? Ödemezse devlet bunu, bunları kapatır mı? Teşekkür ederim diye sormuş. Bu konuyu dün yayınlanan teknoloji okuyorum da geniş bir şekilde konuştuk biz aslında. Fakat ben şurada şunu demek istiyorum. Ya yani 30 milyon bunlar için para değil. Bizim için çok büyük para ama şimdi Google için, Facebook için yani Twitter için 30 milyon bir de hani dolarla şey yaptığınızı düşün. Evet. Dolar Bunlara şu anda 8 lira. Böyle yani onlara Çeleş 1 milyon şey. dolar değil 500 bin dolar bile değil hatta. Evet. Günlük yani belki bir saatte kazanacakları paradır arkadaşlar. Belki o bile değildir yani. Öyle diyeyim size. Ama onların ödememe sebepleri başka. Yoksa hani 30'ar milyon ben niye vereyim bu paraya yazık falan diye kafasında değil adamlar. Adamlar burada temsilci açmak istemiyor. Onun da nedenleri farklı. Dediğim gibi teknoloji okuyorum da çok geniş konuştuk bunu. Şimdi burada çok fazla uzatmaya gerek yok. Onu yukarıdan bir link verelim oradan izle. Baya baya derini indik o konu hakkında çünkü. Evet arkadaşlar şimdi instagrama geçiyoruz. Reşat, Reşat Sefercioğlu. Merhabalar bir sorum olacak. Maksimum 2500 civarı robot süpürge düşünüyorum. Xiaomi veya iRobot almaya karar vermiştim. MediaMarkt'ta Anker 35C önerdiler. Değiş. Bak ben burada yeni robot süpürge alan biri olarak e ben de girerim. kullanan birisi olarak şimdi yorum yapacağım. Önce Şimdi arkadaşlar var. ben Xiaomi'nin eşimin ısrarları üzerine ki ben çok robot süpürge almaya karşıydım. Ya diyorum robot süpürge ne olacak işte falan filan. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar biz Xiaomi'nin Vak e, Vac Pro bir şey bir şeyini aldık işte. Şimdi tam aklımda değil. 3300 liraydı fiyatı. Black Friday'de aldık. Şimdi ne kadar bilmiyorum. E, 3.300 liraya aldığımız o robot süpürge beni açıkçası tatmin etti. Evin haritasını falan çıkartabiliyor. Sanal duvarlar çizebiliyorsunuz. Paspas yapabiliyor. Suyu içine koyuyorsunuz. sirke milike artık ne koyuyorsanız. Paspas yapıyor ve gerçekten güzel yapıyor. Şaşırdım hatta paspas öyle yapmasına. E, süpürme olayı da gayet güzel ama halıdaki mesela tozları tam olarak alamayabiliyor. Ama halı olmayan yerlerde gerçekten muazzam süpürüyor. Yani mesela atıyorum halısız yerleri çok güzel süpürüyor. Ama halı yerlerde sanki biraz başarı oranı... Ee, çıplak zemine göre biraz daha düşük geldi bana. Ama genel itibariyle memnun olsun diye soracak olursanız. Evet ben açıkçası memnun kaldım. Ve dediğim gibi 3300 lira fiyat 2500 liraya falan da vardı bizim sorduğumuzda Xiaomi'de. Ee, ya Vogue yapmıyor onlar yani ya paspas yapmıyorlar ya da harita çıkarma özellikleri yok. Onu bir sorarsınız. Alacağınız robotta hani paspas olmasa bile harita çıkarma özelliği olsun o gerçekten çok şey yarıyor. Mesela diyorsun ki git salonu süpür diyorsun. Gidiyor sadece salonu süpürüyor. Sadece mesela çiziyorsun salonun yarısını süpür diye, sanal duvar çiziyorsun sadece salonun yarısını süpürüyor. Atıyorum bir yere bir şey döktünüz orayı sanal duvara içine alıyorsun git burayı süpür diyorsun gidip orayı süpürüyor. Yani aldığınız robot akıllı süpürge de bence harita çıkarma özelliği olsun. Diğer türlü çünkü senin süpürgede yok herhalde abi değil mi? Evet bende şimdi Anker var. Ee, Her yeri süpürüyor o aslında değil mi? O kafasına göre gidiyor yani. ve Wi-Fi özelliği de yok ee, Osman'ın dediklerine katılıyorum. Bu arada Anker 35 şey de güzeldir bunu söyleyeyim. Ama bildiğim kadarıyla yanlışım varsa bakarsınız arkadaşlar Google'da onda ıslak yani paspas atma özelliği yok. E, varsa da alınabilir bir model. Anker de kötü değil bu arada ama söylediğim gibi alırken mutlaka mutlaka haritalama özelliği olsun. Eğer istiyorsanız paspas özelliğinde hani ben benim için önemli derseniz paspas özelliği olsun Pas değil derseniz sizin tercihiniz o size kalmış bir şey ama e, Ankara'da de fena değildir kötü değildir o da anlayabilir Osman söyledi Şan bile anlayabilir arkadaşlar bir diğer soruya geçelim 58 Easter demiş şimdi onun birkaç tane sorusu varmış birkaç yazmış birkaç soruda benden bir gülücük atmış bir bu kanal kimin Osman abi ve Özgür abininle ikimizin de değil. Evet ikimizin de değil. iki. Galaxy M31s incelemesi gelir mi? Telefon Üç. gelirse gelir. Evet. Üç, reklam verme şansımız var mı? Kanalım var da. Cihaz abi demiş. Biz cihaz abi değiliz ama. Yok. kanalın adı cihaz Cihazı, abi. Cihaz abi. Belki de evet. Umarım videoda cevap alırım. Bu arada takip ettim demiş. Teşekkür ederiz. 58 listir Kanal bizim değil. Biz elemanız burada. Ee, Çalışanız biz. Ee, Ameliyiz. Ameliyiz. <gülüyor> Ameliyiz tabi de. Yani işi biz yapıyoruz ama kanal sahibi biz değiliz arkadaşlar. Benim kişisel kanalım da var. Oraya da beklerim. Hemen reklamı da yapayım burada Osman. <gülüyor> ee, ama e, teknolojiyle ilgili işleklerimizi biz ağırlık olarak burada yapıyoruz. Kanal bizim değil ama bizim işimiz. Çalışıyoruz Osman'la beraber onu söyleyelim. Ee, m 31 es incelemesine dedik. Samsung çok düzenli ürün göndermiyor. Buradan şikayet edeyim kendilerini. Gönderirse inceliyoruz arkadaşlar. Keyfi gönderiyorlar biraz. Evet. Ya kafalarına göre bazıları geliyor bazılarına aa, gelmiyor. Şey M51'i de çok incelemeyi istedik. Onu da çok fazla soran vardı. Gelmedi mesela. Gelmedi. Evet. Ge bazen geliyor, bazen gelmiyor. Gelirse inceliyoruz. Gelmezse de artık yapacak bir şey yok onu söyleyelim. Reklam var mı, verme şansımız var mı diyor. Bizim reklam alma yani kanalda öyle bir reklam alma gibi durumumuz yok arkadaşlar. Hani Google'a verin. Google e, YouTube'a verin. Oradan bizim kanalda çıkartabiliriz öyle şeyler var. Oradan devam edersiniz. Yani YouTube'da reklam var. Zaten o istediğin kanallarda çıkartıyor. Şimdi Can Geduk diye bir takipçimiz yine Instagram'dan demiş ki Merhaba Honor Watch GS Pro incelemenizi izledim ki şu saat oluyor arkadaşlar. Video için teşekkürler. Cihaza uygulama yüklenmiyor demişsiniz. Benim sorum iPhone ile eşleştirilmesinden sonra saat üzerinden Spotify'da çalan müziğin kontrolünü sağlamak mümkün müdür? Değil arkadaşlar. Ne yazık ki e, Honor'un veya Huawei'nin saatlerinin tamamında iPhone üzerindeki bazı özellikler tam olarak çalışmıyor. Yani saatin o özelliği var. Ama Android'de çalışıyor sadece, iOS'ta çalışmıyor. Bu da bir sebebi şu arkadaşlar, Apple izin vermiyor bazı şeyi Aslında o bütün kullanmaya. Android tabanlı saatlerde var. Yani mesela Oppo'da da aynı sıkıntı var. Tabii, var doğru, Oppo'da. doğru. Yani Apple'a bağlamak istediğin zaman, iOS'e bağlamak istediğin zaman Belli Android özellikle, çalışmıyor. Belli özellikle çalışmıyor. Apple diyor ki orada, kardeşim böyle bir şey kullanmak istiyorsan git Apple'u boş Apple al. Apple'u al, o da ben sana 3800 liraya. Ona ben bir güzel fiyat <gülüyor> yaptım. <gülüyor> yaptım, ayarladım ben sana bir yapacağım. <gülüyor> Evet. E o yüzden Spotify çalışmıyor. Hatta ben Honor GS Pro incelemesinde söyledim bunu arkadaşlar. Yani belli özelliklerin çalışmadığını mesela stres takibi çalışmıyor. Onu da söyleyeyim. Onu sormamış Can Gedrük takipçimiz ama stres takibi de çalışmıyor. Müzik çaları da ya o şekilde. Ya ben stres takibinin nasıl olduğunu hala çözebilmiş değilim. Niye göre ölçüyü Stresli olduğumu nereden biliyorsun arkadaş? Kalp atışına göre. Zaten her şeyi kalp atışına göre <gülüyor> şey yapıyorlar. <yani. gülüyor> Devam edelim o zaman. Ateş 23. Ateş alt, alt çizgi 23.09 23. bir soru sormuş. Merhaba YouTube'da videonuzu izledim. Note 10 Plus içinde. Ön kamerada görsel zekayı açamıyorum. Bixby kullan diyor. Sağ üstte ayar olacak herhalde. R emoji var. Sizin telefonda bende yok. Nasıl etkinleştiririm yardımcı olur musunuz diyor. Note 10 Plus incelemesi bayağı da eski bir inceleme yalnız bu arada. Onu ben incelemedim. Sen inceledin Ben inceledim ya. ama ben yani, yürüdü biz geri verdik bilmem ne bizde Note 10 Plus yok. Ee, bu soruyu bilemiyorum açıkçası arkadaşlar. <gülüyor> Telefon da elimizde olmadığı için, hani açıp bakamıyorum. Çünkü Samsung Samsung'de telefonda... Yani belki şöyle bir şey de olabiliyor. Bazen bize engineering sample gönderiyor. O sample'lar normal sürümlerde olmayan özelliklere sahip olabiliyor. Belki öyle bir şey olmuştur ama söylediğim gibi emin değilim. Şimdi bir diğer soru internet sitesi üzerinden gelen bir soru arkadaşlar. Yunus isimli takipçimiz demiş ki 211.900 TL yeni Renault Captur alınır mı? 185.000 TL'ye LPG'li Dacia Duster, Duster mı? Hangisini önerirsiniz? Sizin otomobil bilginize de güveniyorum demişti. Çok yanlış yerlere gelmiş. Yani evet. Özgür Çetin'e hangisini alayım dersen Zoya al. Üzerine <gülüyor> 100.000 daha koy. 100.000 <gülüyor> artık çok pahalı Zoya. Şimdi Captur'la Duster tabii evet, birbirine yakın modeller. Captur bence daha güzel ama ya. Dacia Duster arkadaşlar dürüst olayım mı? Dacia'ya ya Türkiye'de kimse otomobil gözüyle bakmıyor ya. Yani böyle ne bileyim gariban arabası gözüyle bakıyorlar Dacia'ya biraz. Yani evet ama şimdi, yine Renault'tu bir ağırlığı var. Şöyle bir sorun olabilir belki 211 bin liraya veren captur'deki donanımla atıyorum 185 bin liralık Dacia Duster. Ya, Dacia Duster'ın en dolusu boş ya. Ben onun en dolusuna da bindim. Zor <gülüyor> zor. Adam dolu diyor. <gülüyor> Mesela en düşünde sallıyorum şu anda, bir tane cam otomatik açılıyor, bir üst segmentte ikisi, en fininde dördü otomatik açılıyor. Yani arkadaşlar Dacia ne bileyim, bir de LPG'li düşünsene, alıyorsun aracı, otoparka giremiyorsun, açık evet, otopark evet, evet, evet. Ya, o soru ya yani. Bir de şimdi arada çok da inanılmaz bir fark yok, yani 185.000 lira verdikten sonra, abi, benim bin kişisel bin fikrim bak. bu arada. Ki bak o liste fiyatı 211.900 ya, sen onun o fiyatı almayacaksın. Onu alman için en az 230.000 vermen lazım. Sıfırını bulamayacak çünkü. He, <gülüyor> Sahibinde ne yazacaksın? Bir bakacaksın galeride 20 bin daha fazla. Ben ne gördüm biliyor musun abi? Hyundai neydi ya o? Hyundai'nin bir şeyi. E, Su modeli. Şimdi hangisi aklımda değil. Kona kona. Adam sıfır bayisi. Elmas mıydı neydi? Tam net hatırlamıyorum. Ama sıfırını da satmıyor. Elmas ikinci el var. İkinci eli orada satıyor. Sıfırını ve şey... Fiyat da daha yüksek sıfır. Liste fiyatı sallıyorum şimdi. 200 bin ya adam orada 230 bine satıyor. Adam diyor, çakallığa bak. Ama belki daha önceden almıştır. İyi de sıfır. sen Hyundai bayisisin ya. İkinci elini alıp ne yapıyorsun Onu orada mı satıyorsun? Sen düşün şimdi bayisisin mesela. Gelen otomobilleri direkt alıyorsun kendin paranla. Daha sonra onları ikinci el kısmında 20 bin fazlasına satıyorsun. Ya işte serbest, serbest ya. piyasa ekonomisi diyeceğiz. Şimdi, şimdi geldik. Serbest çakallık ekonomisi. Geldik. Burada programın en cil tarafına, burada bir alkış verelim <gülüyor> böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Erişim'i kayarsam artık sen da. ee, bizim bir takipçimiz var, G Gus kendi sitemiz üzerine bol bol yorum yapıyor. Ee, biraz böyle Erzurumlu değil mi? Yanlış hatırlamasın. Erzurum. Ay, Dadaş Erzur galiba. Dadaş yani aksanıyla yazıyor. Şimdi yorum yazmış site yine, abe ne zaman editörlük verisiz bahan demiş. Gakko bul bul. Ara bul bizi, Ulaş bize. Bul. Adım Garavel. Ama çok eleştiren de var bu arada. Siz evet, ne düşünüyorsunuz? Yani Türkçeyi biraz kötü kullanıyor diye de. arkadaş şivesiyle yazıyor. De mesela Xiaomi'ye Xiaomi yazıyor. Direkt Komik ya ben beğeniyorum şeyde. yani öyle söyleyeyim. Bu arada siz de yorumlarınızı yazın. Hani Gakko'yu beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? E, düşünceleriniz <gülüyor> nelerdir? O arada beğenen de ya. çıkıyor yani. Editör olarak alalım onu. Haber yazalım o dille. Tabii Sonra senin hitleri şey. çakılsın <gülüyor> Şimdi Gakko'ya selam olsun buradan. Albert isimli takipçimiz, kullanıcımız site üzerinden yazmış. Realme Buds Air Neo sizce fiyatını hak eden bir kulaklık mı? Bu fiyatlarda başka bir öneriniz var mıdır demiş. Valla bence hak ediyor, ben test ettim. Yani ucuz onu. zaten kulaklık yani arkadaşlar. Hak ediyor yani bence de. Güncel fiyatı ne kadar? 350 lira mı? 300 lira mı? O şey civar var. bir şeydi. Şimdi Nona sürü markanın da var bu tarz üründe. 350 lira, 250 lira, 300 lira falan. Ama kullanmadığımız için çok görüm yapmak istemiyorum. Bir de onlar hani alıyorsunuz çok güzel. 6 ay sonra bir sorun çıkıyor. Elinizde kalıyor cihaz. En azından Zilmi bilinen bir marka. Türkiye'de payisi var, servisi yani olarak su olarak su var. olarak falan. Başınız ağrımaz. Hani biz öneririz. O fiyat aralığında öneririz. Onu Ama söylüyorum. garantili alın gençler. Öyle alacaksanız da şey değil yani. Böyle hani garantisiz almayın ki başınız ağrımasın. Alacağınız, aldığınız yer de belli olsun. 2 sene garantisi bir şey olduğunda götürür ha. tak diye verirsin. Son sorumuz yine site üzerinden gelmiş. Bak Mokok. isme bak. Mokokok. Mokok. Fatih Portakal gibi çıldırtacaklar <gülüyor> beni şimdi. <gülüyor> Herbiyeseysen <gülüyor> abi. Ya evet düzgün bir isim verebilirdim okokocuğum. Niye öyle yaptım bilmiyoruz. Neyse. Okokocuğum. <gülüyor> <gülüyor> mi Band 4 yerine Honor Band 5 alacağım. Çok araştırma yaptım. Bir de sizin fikrinizi almak istiyorum. Ee, Honor Hangi Band telefonu 5? kullandığını da sormak lazım ya. Android herhalde ya. Yok hani Android tarafında. Atıyorum Honor mi kullanıyor, Xiaomi mi kullanıyor? Xiaomi evet, Şu evet. kullanıyorsan şunu söyleyeceğim sana. Mi 4, Mi Band 4 al çünkü diğer cihazlarla Mi UI arayüzü çok iyi anlaşamıyor. Sürekli sıkıntı çıkıyor. Ben mesela bir ara Fitbit verse bağladım Mi Bugün tanıtıyorum mesela her şey çok güzel bildirimler geliyor. Ana yarın birden kesmiş bütün bağlantısını. Siliyorum, yüklüyorum, tanıtıyorum. Tekrar tanıyor. 3 gün sonra yine kesiyor. Kafasına göre böyle bir işler yapıyor yani. Mi UI o yüzden sıkıntılı bir arayüz. Varsa Xiaomi'nin kendi cihazını kullan derim eğer Xiaomi kullanıyorsa. Evet arkadaşlar. Ama onun haricinde Honor Band 5 de çok kötü bir bileklik değil yani. Eğer Xiaomi kullanmıyorsan Honor Band 5'i de tercih edebilirsin. Evet, bir sizden gelenler programının daha sonuna geldik. Sizin bize yazdığınız, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta, site üzerinde şurada burada yazdığınız soruların hepsini yanıtlamaya çalıştık. Olur ya eksik kalmıştır, gözümüzden kaçmıştır ya da yeni sorular sormak istiyorsunuzdur. Pazartesi günleri soru almaya başlıyoruz ve Cuma günü soruları kapatıyoruz. İstiyorsanız da bu videonun altına da sorabilirsiniz arkadaşlar. Onları da okuyoruz, cevaplamaya çalışıyoruz. Hatta bu videoların altına yazılanları hemen orada yanıtlamaya çalışıyoruz. Onu da söyleyelim. Evet. Farklı bir programda görüşürüz demeden önce kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyaller takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın